Merhaba, ben Cihan Emre Zengin. 2021 yılında Avrupa Birliği Kısa Film Yarışması İklim Krizi en iyi film ödülünü 2.0 isimli belgesel filmimle aldım. Pandemi döneminde yorgun düşen esnafın elinden tutan bisikletli gençlerin hikayesini anlattım. Aslında konu çevreye zarar vermeden neler yapılabileceğini göstermekti. Bu konuyu 2.0 belgesel filmimle harmanladım. Beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim.